Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Gençler, iki yıl önce başlattığımız, YouTube'a başlattığımız güzel bir olay vardı. Bir şeyi kırk defa söylersen olur diye yola çıkmıştık arkadaşlar. Ve bundan mütevellit demiştik ki biz her konudan derleyici toparlayıcı konunun en başından alıp en sonuna kadar giden... Hem kolay hem orta hem de zor düzeyde soruların bulunduğu 40 tane soru çözerek bu işi halledebiliriz demiştik ki başarılı da olduk. Mesela önceki bundan önce çektiğimiz 40 soruda fonksiyonlar videosu bugün itibariyle tam 444 bin izlenmeye de ulaştı arkadaşlar. Ve 2 yıl önceki 2021 yılında sınava giren tayfa şu an belki de kazananlardan bahsediyorum. Belki de şu an üniversitelerinin ikinci yıllarında. Ama hala ama hala 2 yıl önce bu izledikleri videoların tatları damatlarında kalmıştır diye düşünüyorum. Geçen yılki öğrenciler de yine 2021 tayfa için çektiğim videoların çözümlerini izlemişlerdi. Ve sevgili arkadaşlarım hala ama hala bu yılda hala o 2 yıl önceki videoların öyle güzel izlendiğini görüyorum ki dedim ki 2023 tayfa öğrencileri bu biraz zorlu süreçte Konular kaldırıldı sınavın ne olacağından kimsenin haberi yok dedim ki bu öğrenciler için böyle peynir ekmek gibi giden tadı damağınızda kalacak bir o kadar da güzel hem sizi geliştirecek hem de konuları derleyip toparlayacak sizin aklınızdaki soru işaretlerini giderecek ve aklınızdaki pürüzleri yok edecek olan bu seriyi tekrardan başlatayım da 2023 tayfada bu şekilde yeni videolardan yararlansın istedim hayırlı uğurlu olsun 40 soru serisine bu videoyla başlangıcı vuruyoruz arkadaşlar ilk konumuz fonksiyonlar olacak abone olduysanız videoyu beğendiyseniz geçebiliriz dersimize derse başlarken de hemen şunu hatırlatayım arkadaşlar P pdf ücretsiz pdf videonun hemen açıklama kısmında mevcut direkt tek tıkla basıp indirebilirsiniz arkadaşlar Toplamda 8 sayfadan oluşan ve kaliteli de bir pdf hazırlamaya gayret gösterdim. Hocam sorular nereden diye bir soru gelecek olursa da sorular arkadaşlarım yine aynı bu 5 soru 5 çözüm serisinde olduğu gibi efsane şekilde bakın inanılmaz derecede bir arge araştırması yaptım. Oturdum o kitaptaki her soruyu ama şu soru da olsun ama bu soruyu da buraya atlar bu soruyu da buraya al bu soru da buraya al deyip 40 tane soruyu hemen öyle 10 dakikada seçmedim. Yani şu pdf'i hazırlamak benim 2 günümü aldı arkadaşlar. Ki 2 gün, 40 tane soruyu hazırlamak için 2 gün gayet uzun bir süre. Neden 2 gün? Neden bu kadar uğraştım? Çünkü arkadaşlar dedim ya size konuyu en başından en sonuna kadar efsanevi biçimde öğretmesi gerekiyordu bu videoların. Dolayısıyla bu videolarında ana başlığı, ana karakteri, ana fikri, ana özeti bu pdf'ler olduğu için buna inanılmaz derecede dikkat etmek zorundaydım. Emin olun arkadaşlar bu videoyu başından sonuna kadar götürdüğümüzde 40 defa söylediğimizde O olay bizim için olacak arkadaşlar Hiç ama hiç merakınız olmasın Hazırsanız Fonksiyonları birazdan bitireceğiz birazdan dediğim yaklaşık 1-1.5 saat sonra fonksiyonlar sizin için mazide kalmış olacak o kadar da iddialı İlk sorumuza başlayalım Birinci soru Metin Yayınları TET Soru Bankası'ndan arkadaşlar Şimdi Şöyle de yaklaştıralım. Herkes net bir şekilde görsün sorularımızı. Gençler bize demiş ki fx artı 1 3x eksi 1'e eşit. Bunun kuralı bu. F'in tersinde 3k eksi 1'de 4 olduğuna göre peki k kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle burada yapmamız gereken şey şu. Şu hareketi yapıyorsunuz. Hani f'in tersinde x eşittir y ise fy eşittir x olayı vardı ya arkadaşlar. Hani bunu bu tarafa bunu bu tarafa alırsanız tersi yerine düzü bulursunuz muhabbeti burada onu yapacağız bakın 3k-1'i dışarı 4'ü de içeri alıyorum böylelikle f4 eşittir 3k-1 olması gerektiğini anlıyorum ben o halde sevgili arkadaşlar f4'ü şuranın vasıtasıyla bulabilirim x artı 1 4 ise x gördüğüm yere 3 yazacakmışım demek ki o halde yazalım yukarıda f4'ü bulalım f4 eşittir x gördüğüm yere 3 yazıyordum. 3 kere 3 9. 1 çıkardım 8. f4 8'miş arkadaşlar. f4 aynı zamanda 3k 1'di. E madem öyle 3k eşittir burada 9'dur. k buradan 3'tür arkadaşlar. Bize k sorulmuştu. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Devam edelim hemen ikinci soruyla. f(x) eşittir x artı k ve g(x) 2k 4x fonksiyonları verilmiş bize. F bileşke G2'nin de 10 olduğu bilgisi var. K kaçtır diye soruluyor. F bileşke G2 demek F'in içerisindeki G2'den bahsediyor arkadaşlar. Ve bu da kaçmış? 10'muş. Şimdi bana tabii G2 lazım. G2'yi ben şuranın vasıtasıyla en azından yarım yamalak da olsa bulurum. Neden yarım yamalak diyorum? Çünkü K var işin içerisinde. Peki G2'yi gelin beraber bulalım. G2 eşittir. 2K eksi 4 kere 2 8 yapar. Bakın G2 buymuş. 2K eksi 8. O zaman ben de x gördüğüm yere hani g2 yazacaktım ya. ve g de bu olduğuna göre artık ben bunu alırım. Şurada x gördüğüm yere yazarım. Yani arkadaşlar f g2 ne olmuş oldu? Eşittir. 2 k eksi 8 artı k olmuş oldu. Bakın x gördüğümüz yere burada ne yazdık? 2 k eksi 8. Ve bundan derleyip toparlarsanız 3 k eksi 8'i verir. Ve bu da gördüğünüz üzere 10'du. Madem öyle 3 k eşittir 18'dir da buradan 6'nın ta kendisi gelir. Yani cevabımız E seçeneğini verilmiştir diyeceğiz. Şimdi geçelim 3'e. Gençler yukarıdaki grafikte y= fx artı 3 fonksiyonunun grafiğinin verildiğini dile getirmiş bize sorumuz. Buna göre şu ifadenin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bu ifadede biz fonksiyonumuzun fx artı 3 olduğunu unutmayacağız. Ve f1 sorulmuş diyeceğiz. F1'i elde edebilmek adına... Siz ne yapmanız gerekiyor x gördüğünüz yere 2 yazmanız lazım ve eksi 2'nin de sevgili arkadaşlarım 8'e gittiğini görüyoruz. Demek ki burası 8 artı şu f'in tersi olayı birazcık beklesin f3'e bakalım f3 için x gördüğümüz yere 0 yazmamız lazım ve 0'da nereye gidiyor 6'ya gidiyor. Demek ki burası 6 7 için de x gördüğümüz yere 4 yazmamız lazım 4 de nereye gitmiş 0'a. Alt taraf 6 eksi 0'dan 6'dır arkadaşlar. Üst tarafta ise 8 artı bir şey var. Şimdi o bir şeyi bulabilmek için fonksiyonun tersi olduğu için en sona sakladım bunu. Nasıl bulunduğunu sizde görün. F'in tersinde 4 demiş bakın. 4 arkadaşlarım. 4 olan yer neresi burada? 7. 7'yi alıp şurada yerine yazıyorsunuz. Ne geliyor? F10 geliyor. O halde arkadaşlarım işte burası 10'a eşitmiş diyeceğiz. 10 ile 8'i topladınız. 18'i 6'ya böldünüz 3 geldi. O halde cevabımızla sevgili arkadaşlarım A seçeneğinde verilmiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçelim isterseniz 4. sorumuza. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonu e, için Fn eşittir. 2 çarpı Fn artı 2 artı 2 eşitliği veriliyor. F4 3 olduğuna göre F0 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben burada n gördüğüm yere... 2 yazmak istiyorum. N eşittir 2 için bakalım neler olacak. F2 eşittir. 2 çarpı F. 2 artı 2'den 4 gelecek. Artı 2. Bakın F4'ün 3 olduğu bilgisi vardı elimizde. Yani arkadaşlarım şurası 3'müş. 2 kere 3 6. 2 eklediniz ne geldi? 8 geldi. Yani F2 eşittir kaçmış? 8. Şimdi ise N eşittir 0 için diyelim. N eşittir 0 için diyelim arkadaşlar. En gördüğümüz yere 0 yazarsanız f 0 eşittir 2 çarpı f bakın 0 artı 2'den f 2 gelir artı bir de 2'miz var ki biz f 2'nin ne olması gerektiğini yukarıda bulduk 8 bulmuştuk 2 kere 8 16 2 ekledik ne geldi 18 geldi bakın f 0ın artık 18 olması gerektiğini söyleyebiliriz cevabımız E seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar devam edelim 5 soruyla f ve g fonksiyonları fX ve GX kuralları verilmiş. GX'in kuralı biraz eksik içinde M var ama olsun. F GX eşittir GFX olduğuna göre M kaçtır diye sorulmuş. Burada yapmamız gereken şeyin ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. F bileşke GX demek F'in içerisine GX yazmak demek. Yani arkadaşlarım F'in içerisine bakın 2X artı M yazmak demek. GX'in ta kendisi. G bileşke FX'de G'nin içerisine FX'i yani 4X artı 5'i yazmak demek. Şimdi F'in içerisine yani F'de X gördüğüm yere 2X artı M yazarsam. 4 parantezinde 2x artı m artı 5 gelir eşittir g fonksiyonunda da x gördüğümüz yere 4x artı 5 yazarsak 2 parantezinde 4x artı 5 ve bir de sevgili arkadaşlarım tabii ki m'miz miz burada mevcut şimdi içeri dağıtalım 8x artı 4m artı 5 eşittir diyorum 8x artı 10 artı m dedik buradan sevgili arkadaşlar 8x'lerin gittiğini görüyorsunuz Buradaki artı m'yi sol tarafa gönderirseniz burada 3m kalır. 5'i sağ tarafa gönderirseniz burası da 5 olur. İse diyelim m kaç gelir arkadaşlar? 5 bölü 3'ün ta kendisi gelecektir. Bizden de m istendiğine göre cevabımız eşit olacaktı diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla geçelim şimdi 6. sorumuza. Bu tarz sorular sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki ÖSYM'nin de sevdiği soru tarzları. Bir okuyalım bakalım. Bir öğrenci gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir x kare fonksiyonunun birebirliğini test etmek için aşağıdaki adımları izlemiş. Bakın birebirliğini test etmek istiyor. Birinci adımda x1 ve x2 birer gerçel sayı olsun diye yola çıkıyor arkadaşlar. İkinci adımda ise fx1 fx2'ye eşit iken diyor. Üçüncü adımda x1'in karesi de eşittir x2'nin karesidir o halde diyor. x1'in karesi ve bunun kare kökü x2'nin karesinin kare köküne Eşit olsun diyor. Beşinci adımda da madem öyle x1 eşittir x2. Olduğundan diyor bundan f fx eşittir x kare fonksiyonu birebir fonksiyondur demiş. fx eşittir x kare fonksiyonu birebir olmadığına göre bu öğrenci hangi adımda hata yapmıştır? Bu öğrenci sevgili arkadaşlarım şuradan şuraya geçerken hata yapmıştır. Sebep? Çünkü sevgili arkadaşlar bir sayının karesinin karekökü demek o sayının kendisi demek değildir. Ha bunu şöyle algılamayın. 5'in karesinin karekökü 5'e eşit değil mi hocam? E evet eşit ama şöyle bir durum var. -5'in karesinin karekökü de -5'e o zaman eşit olmalı ama karekökün sonucu da eksi -5 çıkamaz biliyorsunuz. O halde bu da ya +5'e eşittir. Yani ne olursa olsun kareköklü ifadenin ya da çift kuvvetli ifadelerin çift dereceden köklü ifadelerin sevgili arkadaşlarım sonuçları daima ve daima pozitif olmak zorunda. Bundan kaynaklı Şöyle bir ifade varsa elimizde x'in karesinin karekökü gibi bir ifade varsa bu dışarı mutlak x diye çıkmalıydı. O halde arkadaşlarım burayı mutlak değer x1 eşittir mutlak değer x2 diye ancak dışarı çıkarabiliriz. O halde nerede hata var? Beşinci adımda yani cevabımız e şıkkı olacaktı. Şimdi sayfamızda bittiğine göre şöyle sayfamıza uzaktan bir göz gezdirelim. İnşallah sen de çıktılarını almışsındır veyahut tabletten çözüyorsan senin de bu şekilde düzenli ve güzel bir çözümün vardır sayfan dolu doludur diyelim ve geçelim ikinci sayfamıza ikinci sayfada arkadaşlarım yedinci sorumuzdayız. A tam sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde 0 A artı 7 kapalı aralığında tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki şekilde verilmiş arkadaşlar 3 4 5 yayınlarından aldığımız bir soru fx g(x)ten büyük eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının adedi gx büyük fx eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının adedinin 3 katıdır. Buna göre a kaçtır? Bakın adet olarak söylemiş 3 katı diye. Şimdi f'in g'den büyük olduğu yerler kırmızıların üstte mavilerin altta kaldığı yerlerdir. Yani arkadaşlarım şu sarıyla gösterdiğimiz kısım bakın şurası ve şurasıdır. Daha sonrasında şu yeşille gösterdiğimiz kısımda kırmızı mavilerin üstte kırmızıların altta kaldığı yerlerdir. Yani şuralardır. Şimdi gençler şu bölgedeki tam sayı adedi ki a'dan a 3'e kadar bir a artı 1 vardır. Bir de a artı 2 vardır. Yani 2 tane tam sayı var sağlayan. 2'nin 3 katı kaç yapar? Adedinin 3 katı demişti. 6 demek ki fx'in gx'ten büyük olduğu 6 tane tam sayı var şu kapalı aralıkta. Şimdi bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşlarım bakın 1. Öteki e, hocam 2, e, 3 diye gidecek bu değil mi? Peki A artı 3'den A artı 7'ye kaç tane var? Bir A artı 4 var, bir A artı 5 var, bir A artı 6 var. Yani 3 tane var. Tabii bir de burada A artı 7 için de FG'den büyük olduğu için burada bir de A artı 7'yi de saymak zorundayız. Şimdi burada 4 tane. E bize 6 tane lazımdı. Demek ki 2 tane daha lazım 2 tane daha lazımsa sevgili arkadaşlarım hemen şöyle diyeceğiz. Bakın burada bir tanesi 0 zaten. a tamam çok güzel kaldı bir tane. O zaman öteki de kaçtır? 1'dir. Peki A'ya kaç kalır? Araya başka tam sayı sığmayacaksa eğer A'ya da mecburen 2 kalır ve 7. E, sorumuzun cevabı da böylelikle E seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. Soru 8'e geçiyoruz. Tabii fonksiyonlarda bu şekilde şu an ekranda gördüğünüz gibi hikayeli sorularda mevcut. Gündelik hayattan hikayeler sunan fonksiyonlar sorularını kolay bir şekilde çözmek mümkün. Bir okuyalım sorumuzu. Bir matbaa bir kitabın maliyetini her defasında kolay hesaplamak için bir kural bulmak istemektedir. Bunun içinse kitabın kapağı sabit 20 kuruş demiş. Kitabın iç sayfalarının her 16 sayfasına 24 kuruş ücretlerini belirlemiştir. Buna göre 2 sayfalık bir kitabın maliyetinin kuralını veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Bu 16 sayfa neden? 16 sayfa bir forma yapar arkadaşlar matbaa dilinde. Dolayısıyla sevgili gençler. 16 sayfasına 24 kuruş maliyet biçmişler. X 16'nın bir tam katıdır demiş arkadaşlar. Soru ise bize. Şimdi şöyle diyeceğiz. Kitabın zaten sabit bir 20 kuruş maliyeti vardı bize. Şimdi X sayfalık demiş ya. Her 16 sayfasına 24 kuruş maliyeti varsa. Ben bu X'i 16'nın katı zaten 16'ya bölerim arkadaşlarım. Böylelikle kaç adet forma olduğunu öğrenirim. Daha sonrasında 24'te çarparım. İşte bu benim kitabımın sevgili arkadaşlarım maliyet fonksiyonu olacaktır. Bunu da sadeleştirirsiniz. Mesela 8'e böldüğünüz 3, 8'e böldüğünüz 2. Buradan 20 artı 3x bölü 2 diyebilirsiniz bu fonksiyona. Ya da 2 ile 20'yi çarparsınız 40 artı 3x bölü 2 de diyebilirsiniz arkadaşlarım. Ki bu da zaten C seçeneğini bize verilmiş oluyor. Evet 8. sorumuzu da çözdük ve devam ediyoruz. 9. sorumuz da sağ üst tarafta. Parçalı f fonksiyonu fx eşittir x kare eksi 1 ve 1 eksi 2x biçimde. Nerede parçalanmış? de parçalanmış arkadaşlar biçimindedir. Buna göre f1 artı f0 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Önce hemen f0'ı bulacaksınız. f0 arkadaşlarım x gördüğünüz üzere burada 0 ve 0 1'den daha küçük veya eşit olduğu için şuraya yerine yazacağız. 1'den 2 kere 0 yani 0'ı çıkardınız ve 1 olarak buldunuz. Burası 1'miş. 1 artı 2 yaptığı için artık bize sadece F2 soruluyor. F2'yi bulmak için de 2 arkadaşlarım 1'den daha büyük olduğu için burada yerine yazacağız. 2'nin karesi seksi 1'den doğru cevabımız 3'ün ta kendisi olacak. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde sevgili arkadaşlarım verilmiş diyeceğiz. Devam ediyorum 10. soruyla f bileşke g'nin tersinin tersinin bileşkesinde fx eşittir x artı 2 ve f'in tersinde 2x eşittir x olduğuna göre f bileşke gx acaba nedir diye soruluyor bize. Şimdi f bileşke g'nin tersinin tersini de fx'i bulacağız ya biz. Bunu yapmak için şöyle bir şey kurgulayalım. F içerisinde sevgili arkadaşlarım g'nin tersinde x diyeceğiz g'nin tersinde x demeyelim şöyle diyelim g'nin tersinin tersinde şöyle kapatalım tersinde bir de ne var arkadaşlarım burada fx var eşittir x artı 2 şimdi ben burada şuranın tersi olduğu için bakın ben şunla şunu yer değiştirebilirim ve böylelikle f'in içerisinde g'nin tersinin içerisinde x artı 2 derim bu da eşittir fx olacaktır pekala şimdi f içerisine bakıyorsunuz bak burada bir f var artık burada da bir f var ben artık derim ki şu sarıyla işaretlediğim yer şuradaki sarıyla işaretlediğim yere eşit olacaktır yani g'nin tersinde x artı 2 eşittir x derim ise burada da bununla bunu yer değiştirirseniz gx fonksiyonunun aslına bakarsanız x artı 2'nin ta kendisi olması gerektiğini söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla şimdi f'in tersinde 2x x'miş ya ben burada x 2x'i yer değiştirirsem fx'i 2x olarak bulurum. Bizden istenen f bileşke gx yani f'in içerisinde gx yaz diyor. Yani f'in içerisine bak gx burada ya x artı 2. F'in içerisinde x artı 2 yaz diyor. O zaman sen x gördüğün yere şurada x artı 2 yazarsan bu da neye eşit olacaktır? 2 parantezinde x artı 2'ye yani cevabımız 2x artı 4'ün ta kendisi olacaktır arkadaşlar. Cevabımız ise e seçeneğini verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum 11. soruyla. 3-4-5 yayınları TET Soru Bankası'ndan alalım. Sorudur. F fonksiyonu R-2'den R-0'a tanımlı olmak üzere. X artı 1 eşittir. F'in tersine X bölü F'in tersine X-2 olduğuna göre Fx fonksiyonu hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle eğer şurada X yalnız kalmış olsaydı biz bir fonksiyonun tersini bulurken zaten X'i yalnız bıraktığımız için bu fonksiyonun hali hazırda tersine eşit olurdu. O halde buradaki 1'i ortadan kaldıralım. E bu 1 buradan gidecekse demek ki nereye gitmiştir? Karşıya gitmiştir. Eksi 1 olarak. Madem öyle sevgili arkadaşlar şurayı da payda eşitleyip yazarsanız f'in tersinde x eksi şimdi paydanın aynısını şuraya yazıyorum açtık parantezi f'in tersinde x eksi 2 ve bölü diyorum sevgili arkadaşlar bölü ne diyeceğiz payda kısmındaki f'in tersinde x eksi 2 diyeceğiz. Şimdi burada eksi içeri dağıtırsanız şununla şunun gideceğini görürsünüz eksi eksiden kaynaklı artı 2 olacaktır burası yani 2 bölü. F'in tersinde x eksi 2 eşittir x diyebiliriz artık. Şimdi x yalnız bırakılmış ya. Aslına bakarsanız sevgili arkadaşlarım. İşte bu bizim burası da f'in tersi olduğuna göre. Bu bizim f fonksiyonumuzun ta kendisidir. Yani f x eşittir. Bakın şunu gördüğüm yere f x yazdım. Şunu gördüğüm yere de x yazacağım. 2 bölü x eksi 2 bize cevabı verir. Demek ki cevabımız c seçeneğinde mevcut diyeceğiz sevgili gençler. Böylelikle bir sayfamızın daha sonuna geldik. 11. soruyu da çözerek. Ve devam ediyorum 12. soruyla sevgili arkadaşlar. Kayra Akademi yayınlarından SML Hoca TED video ders kitabından bir soru. Yani benim kitaptan bir soru arkadaşlarım. Mavi kitaptan. Evet. Şimdi sorumuza bakalım. FX ve GX fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir diyor arkadaşlar yukarıda. A ve B noktaları yani şu ve şu. F ve G fonksiyonlarının kesiştikleri noktalardan ikisi olmak üzere. AB uzunluğu 2 kök 5 birim olduğuna göre... F6 kaçtır diye soruluyor. Bakın şu AB uzunluğu arkadaşlar yani şurası 2 kök 5'miş. Şimdi gençler burada F6'yı istemişti bizden bunu unutmayalım. Öncelikle şuna bakalım. Biz şuradaki G fonksiyonunun aslına bakarsanız neyini bulabiliriz? Eğimini bulabiliriz doğrusal olduğu için. Şurası 2 birim. E hocam şurası da 4 birim. 2'ye 4. Hatta burası 2 burası 4 ise şurası da 2 kök 5'tir değil mi? E Bakıyorsun burası da 2 kök 5. Demek ki ben bunu buradan şu şekilde uzatırsam eğer şu şekilde yaparsam ve şuraya da dik dersem şu üçgenin aynısı şurada da karşıma çıkmış olur. Ve böylelikle sevgili arkadaşlar burası 2 kök 5 ise hocam burası da 4'tür burası da 2'dir diyebiliriz. Bak şimdi şuranın 4 olması demek bana neyi anlatıyor biliyor musun? 2'nin üzerinde 4 birim eklersem burasının 6 olması demektir. Ve benden de zaten f6 istenmişti. Yani F6 burada nereye gitmiş o soruluyor. E şimdi zaten sen şuranın 2 birim olduğunu biliyorsun E 2 de burada var O zaman 2 artı 2'den F6'nın nereye gittiğini söyleyebilirsin A seçeneğindeki 4'e gittiğini söyleyebilirsin Cevabımız A seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar 12. sorumuzu da çözdük ve devam ediyoruz 13. sorumuz da yine arkadaşlarım benim kitaptan tyt kitabından aldığım bir soru Fx x üzeri 2023 çarpı x eksi 1 üzeri 2023 olduğuna göre F9 eksi F3 çarpı F4 işleminin sonucu soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız? Kısa bir tri trik mi var? Hayır trik yok arkadaşlar. Direkt 9'u 3'ü 4'ü yerine yazacaksınız. Öncelikle 9'u yerine yazalım. 9 üzeri 2023 çarpı 8 üzeri 2023 dedim. Bu F9. Eksi F3'ü youm 3'ü yerine yazacağım 3 üzeri 2023 çarpı 3'ten 1 çıktı 2 üzeri 2023 çarpı f4'ü bulacağım 4 üzeri 2023 çarpı 4'ten 1 çıktı 3 üzeri 2023 dediniz şimdi sevgili arkadaşlar bakın şununla şunu çarpın 9 üzeri 2 üzeri 9 üzeri 2023 yapsın şununla şunu çarpın 8 üzeri 2023 yapsın Yan tarafa bakıyorsunuz zaten bunun aynısı var. Ve bundan yani buna biz A dersek A'dan A çıkmış diyebiliriz. O halde cevap tek bir sonuç kalıyor geriye. Cevap E şıkkındaki sıfır olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 14. sorunla. Pozitif doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı bir F fonksiyonumuz varmış. Ve Fnx fonksiyonu özel olarak şu şekilde tanımlanmış. Diyor ki X'in n'le bölümünden kalan. Yani şuradaki sayının... N ile bölümünden kalanı bulduruyormuş bize f fonksiyonu. Buna göre bu ifadenin neşeti aşağıdakilerden hangisi eşittir diye soruyor. Şimdi iç içe olan fonksiyonlara bakalım. 49'un 40'la bölümünden kalan 9'dur. 9'un 5'le bölümünden kalan 4. 4'ün 3'le bölümünden kalan ise 1'dir. Yani bu ifadenin değeri 1'miş. İşte aşağıdakilerden hangisi 1 buna bakacağız. 38'in 25 ile bölümünden kalan 13'tür. 13'ün 13 ile 13 bölümünden kalan 0. 0'ın 4 ile bölümünden kalan yine 0'dır. Dolayısıyla bu 0'a eşittir. Yani A gitti. 62'nin 7 ile bölümünden kalan 6. 6'nın 3 ile bölümünden kalan 0. 0'ın 8 ile bölümünden kalan yine 0'dır. Yani B'de gitti. Biz 1'i arıyoruz. 97'nin 85 ile bölümünden kalan 12'dir. 12'nin 5 ile bölümünden kalan 2'dir. 2'nin 3 ile bölümünden kalan yine 2'dir. Yani C'de gitti. 101'in 80 ile bölümünden kalan 21, 21'in 6 ile bölümünden kalan 3 ve 3'ün 2 ile bölümünden kalan 1'dir arkadaşlar. Yani aranılan cevap D şıkkı. 100'ün 10 ile bölümünden kalan 0, 0'ın 60 ile bölümünden kalan 0, 0'ın 50 ile bölümünden kalan yine 0'dır. Yani bu da 0'dır. E de gitti demek ki cevabımız kesinlikle D şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar. Güzel sorulardı. Devam ediyorum 15. sorumla. Yine benim kitaptan bir soru x kare artı 1 bölü x eşittir 5x artı 5 bölü x artı 5 olduğuna göre f2 kaçtır diye soruluyor. Bu tarz, fonksiy bu tarz fonksiyon sorularına ben kurnazlık soruları diyorum. Neden kurnazlık? Çünkü öncelikle içerideki x kare artı 1 bölü x'i biraz düzenlememiz gerekiyor. Yani f içerisinde x kareyi x'e böldünüz, x, 1'i x'e böldünüz artı 1 bölü x geldi. Ve karşı tarafa bakıyorsunuz şu kısmı 5 parantezin alırsanız 5 parantezinde x artı 1 bölü x, Artı bir de 5 geliyor. Bakın arkadaşlar f fonksiyonu ne işe yarıyormuş? x artı 1 bölü x'i almış. 5 ile çarpıp 5 eklemiş. O halde bizim fonksiyonumuz x'e ne yapardı? Tabii ki buna da 5 ile çarpıp 5 eklerdi. Aynı muameleyi gösterirdi. fx fonksiyonunun kuranını bulduğumuza göre f2 ile rahatlıkla bulabiliriz bence artık. Sadece yerine yazacağız. f2 eşittir. 5 kere 2 artı 5'ten doğru cevap 15'tir diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız c seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum yine sml hoca tyt video ders kitabından bir soru reel sayılarda tanımlı F ve g fonksiyonları ile ilgili şunlar biliniyor FX 2gx 4'müş ve F çift fonksiyonmuş Arkadaşlar Buna göre 3f3 artı G 3 eksi- 12 bölü 4g 5 2 f 5 artı 15 arkadaşlarım F çift fonksiyon olduğuna göre f 5 aslına bakarsanız F5'in ta kendisidir diyebiliriz Pekala şimdi F3'ü bulalım isterseniz. F3 eşittir. 2 tane G3 artı 4. X gördüğümüz yere 3 yazdık ve bunu elde ettik. Şimdi F3'ü 3 ile çarp demiş. O zaman ben bunu 3 ile çarpayıp 6 tane G3 artı 3 kere 4 12. Artı bir tane daha G3 ve eksi 12'miz var. Üst tarafta pay kısmında bölü diyorum. Alt kısma bakıyoruz şimdi. 4 tane g 5imiz var. Eksi bakın 2 tane F5. F5 diyelim F5'i bulalım f de 2 tane G5 artı yine 4'ü verir bize. F5'i 2 ile çarpmış o zaman burayı 2 ile çarpalım. Eksi parantezinde 4 G5 artı 8 yapar. Bir de sevgili arkadaşlarım artı 15'imiz mevcut alt kısımda. Şimdi artı 12 ve eksi 12'nin gittiğini görüyorsunuz. Üst tarafta sadece ama sadece 7 tane G3 kalacaktır. Alt tarafa bakalım arkadaşlar. 4 G5 var eksi 4 G5'ten G5'ler gitti. Eksi 8 var artı 15 var burası da 7 gelir. 7'ler de giderse elimizde sadece G3 kalacağı için cevabımız C seçeneği olacak diyebiliriz. Ve devam. Soru 17. Yine Kare Akademi SML Hoca TET video ders kitabından bir soru. F ve G birinci dereceden fonksiyonlarmış arkadaşlar. Birinci dereceden fonksiyonlar. F ve G'nin çarpımı ikinci dereceden bir fonksiyon olması gerekirken dikkat edin burada ne var? Üçüncü dereceden bir ifade var. Demek ki arkadaşlar bu ifadenin burada yeri yok. Madem yeri yok o zaman kat sayısını sıfıra eşitleyin ki bu ifade ortadan kalksın. Yani m eksine kaçmış? Sıfır. Yani m, n'ye eşitmiş arkadaşlar. Bu cepte kalsın. Şimdi m'nin n'ye eşit olduğunu ve buranın da sıfır olması gerektiğini söyledik. G fonksiyonunun grafiği orijinden geçmekte olup yani g sıfırın sıfır olduğu bilgisi verilmiş. F fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı da dörtmüş. Yani arkadaşlarım f f fonksiyonunun y ekseni kestiği noktayı bulmak için sıfırı yerine yazarız ya hani. F sıfır kaçmış? Bu da dörtmüş arkadaşlar. F3 artı g1 kaçtır diye soruluyor. Şimdi g fonksiyonu orijinden geçiyorsa gx fonksiyonumuz bizim sevgili arkadaşlarım. Ax gibi bir fonksiyondur. Ayrıca f fonksiyonu da bx Artı 4 gibi bir fonksiyondur. Çünkü f 0 4 de arkadaşlar. 0 yerine yazarsanız 4 gelir. Ve biz bu iki fonksiyonu eğer çarparsak. Sabit terim burada bulunmaz. Sabit terim kaç olur arkadaşlar bulunmuyorsa. 0 olur. Bu ikisini çarparsanız şu gelir. Bakın ab x kare artı 4 ax gelir. Yani sabit terimsiz bir fonksiyon elde ederiz. Dolayısıyla sabit terim 0 olacağından. Buranın da sabit terimi 2m 4 olduğu için. Demek ki 2m eksi 4 sıfıra eşitmiş yani m kaçmış 2 Şimdi gelin sorunun başında bir dikdörtgen içerisine aldığımız bir ifade vardı Birazdan lazım olur demiştik m 2 ise şurada yerine yazarsanız n'in de 2 ne gerektiğini bulabiliriz Şimdi n n'de 2 ise hemen yerine yazalım Bakın burası 5x kare ve 2n eksi demiş burası 4x arkadaşlar zaten şurası sıfırdı Demek ki f fonksiyonuyla g fonksiyonunun çarpımı işte bu Şimdi şöyle diyelim ben bu fonksiyonu öyle güzel çarpanlarına ayırmam gerekiyor ki hem f hem de g karşıma çıksın. x parantezini alırsam 5x artı 4 gelir. Dikkat edin dikkat edin f fonksiyonuna bx artı 4 demiştim. Bakın şurası f fonksiyonu. Gx fonksiyonuna da ax demiştim. Bakın x de bize g fonksiyonunu veriyor. Şimdi f3 ile g1'in çarpımı toplamı sorulmuş. G1 arkadaşlarım 1'dir. F3'de 3 kere 5 15, 4 ekledik 19'dur. İkisinin toplamda bize 20'yi verecektir. Yani cevabımız bizim C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Ve böylelikle 3. sayfamızı da komple bitirmiş olduk. Devam ediyoruz. 4. sayfamızda soru 18'de. Dik koordinat düzleminde sevgili arkadaşlar 0-3 kapalı tanımlı y= fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Ben bu fx fonksiyonunu bulamaz mıyım? Peki buluruz. Öncelikle eğimi buluyorsunuz. 3 bölü 3 1 ama azalan olduğu için eksi 1. O zaman fx'e eksi x diye başlıyorsunuz. 0 için 3'ten geçtiğini bildiğimizden artı 3 diyorsunuz arkadaşlar. İşte size fx fonksiyonunun kolay biçimde bulun, bulunacak hali. Buna göre aşağıdakilerden hangisi f bileşki fx fonksiyonunun grafiği olabilir? Ya biz f bileşki -fx fx'i bulabiliriz. F'in içerisine fx yaz diyor. Yani arkadaşlarım eksi koydum. X gördüğüm yere eksi x artı 3 yazdım. Kapattım ve sonra artı 3'ü ekledim. Eksi içeride artıyorum. X. Eksi içeri de attım. Eksi 3 artı 3. Cart cart. Yani f bileşki fx neymiş? X'miş. Hangisi x'in grafiğidir diye soruluyor. O da arkadaşlarım tabii ki y eşittir fx. E, fx eşittir x fonksiyonu. Birinci aç ortay doğrusuydu, yani işte bakın burada verilmiş 45 derecelik olan bir fonksiyon, cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz 19. soruyla. Dik koordinat düzleminde [0, 4] kapalı aralığında tanımlı f(x) ve g(x) fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki şekilde verilmiş arkadaşlar. A [0, 1, 2, 3, 4] kümesinin bir elemanı olmak üzere f bileşke g A eşittir g bileşke f A eşitliğini sağlayan A değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Yani F'in içerisindeki A yazacaksın ve bu da G'nin içerisindeki F'a'ya eşit olacakmış. Pekala A'nın da sevgili arkadaşlarım adayları 0, 1, 2, 3, 4. O halde önce 0'ı bir yerine yazalım. F birleşke G0 acaba G birleşke F0'a eşit mi diye merak edelim. Şimdi G0 dediğimiz fonksiyon G kırmızıydı. 3'müş arkadaşlar acaba F3 F sıfır dediğimiz şeyde 3'tü. G3'e eşit mi diye bakacağız. F3 ile G3 bakın birisi 1 öteki 4. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 1 4'ten farklı olduğu için demek ki 0 değilmiş gitti. 1'e bakalım şimdi. F içerisinde G1 eşittir. g içerisinde F1'e acaba eşit mi diye bakacağız. Bakın burada G1 dediğimiz şey kaçmış? E, kırmızı fonksiyon 2. Yani burası F2 oldu. Acaba eşit mi? F1. F1 kaçtı arkadaşlar? 4. G4'e eşit mi diye bakacağız. F2. Hemen mavide 2'ye bakıyorsunuz. 1'e gitmiş. Acaba eşit mi? G4. Kırmızıda 4 nereye gitmiş? 1'e gitmiş. 1 biri e eşit mi? Evet eşit. Şanslıyız. ikinci de bulduk. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Evet. Arkadaşlarım devam ediyorum. Sağ üst taraftaki 20. soruyla ve bu soruyu çözdükten sonra videomuzu yarılamış olacağız artık. Pekala. Tanım kümesindeki her bir elemanın değer kümesinde farklı bir elemanla işleştiği fonksiyonlar nasıl fonksiyonlarmış? Birebir fonksiyonlarmış Burada örnek olarak vermiş bize F birebirdir neden? Çünkü buradaki her eleman karşı da sevgili arkadaşlarım birbirinden farklı elemanlara gitmiştir G birebir değildir çünkü buradaki 1 ile 2 aynı anda 3'e gitmişler arkadaşlarım Dolayısıyla birebir değillerdir Buna göre gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir x kare fx eşittir x küp ve fx eşittir x fonksiyonlarından hangileri birebirdir diye sorulmuş. Şimdi x kare fonksiyonunun bir parabol belirttiğini parabol olduğu için de aynı x değerlerinin farklı x değerlerinin aynı y değerlerine gittiğini bildiğimizden bu fonksiyon birebir değildir arkadaşlar. x küp fonksiyonu ise, ise birbirinden farklı X1 ve X2 sayılarının küpleri de birbirinden farklı olacağı için neden? Çünkü tek kuvvet. Dolayısıyla bu birebirdir. Aynı şekilde fx eşittir. de kuvveti 1 yani tek fonksiyon olduğu için birebirdir. Ki tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetrik olduğu için zaten birebir olmak zorundalar arkadaşlar. Yani daima azalan ya da daima artan fonksiyonlardır. Dolayısıyla cevabımız bizim 2 ve 3 olacaktı. Yani cevap B seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Devam ediyorum. 21. soruyla videomuzu yaraladık arkadaşlar. Gerçi sayılarda tanımlı F ve G fonksiyonları için F tek ve G çifttir denilmiş. Metin yayınları ayete soru bankasından aldığım bir soru. G2 4 ve F 2 de 2'ymiş arkadaşlar. Bu bilgiler verilmiş. Buna göre H5 kaçtır? H5'i bulmak için X gördüğümüz yere tabii ki 0 yazmamız lazım ki burası H5 olsun. Şimdi gelin yazalım beraber. H içerisinde 5 eşittir. Attık kesir, kesir çizgimizi. Kolay kolay yapacağız bak sıfırı yerine yazıyorsun ne geldi g eksi 2 sıfırı yerine yazdın f eksi 2 geldi sıfırı yerine yazdın alt taraf g 2 geldi 0 yerine yazdık alt taraf f 2 geldi şimdi g fonksiyonu çift fonksiyondu çift fonksiyonların özelliğini biliyorsunuz g eksi x eşittir g x oluyordu tek fonksiyonların özellikleri de sevgili arkadaşlarım f eksi x eşittir eksi f x'e eşit olmalarıydı. Pekala G fonksiyonu çiftse G 2 de G 2'ye eşittir ve G 2 de 4 olduğu için bakın burası 4'ün ta kendisidir. Arada bir eksi var. F 2 arkadaşlarım F fonksiyonu tek fonksiyondu. F 2 dediğimiz değer eksi F 2'dir. Bir de başında eksi var artı F 2 olmuş oldu. F 2'yi de sevgili arkadaşlarım gerçi F 2'yi biliyormuşuz. Dolayısıyla F 2'yi çevirmemize gerek yok. Zaten burası 2'ymiş kusura bakmayın 4'ten 2'yi çıkardığınız 2 bölü. Alt tarafa bakıyoruz şimdi g2 dediğimiz değer g2 zaten 4'tü eksi f 2ye bakacağız şimdi f de az önce bulmuştuk aslında bakarsanız f 2 2 idi bu da eksi f2 ise sevgili arkadaşlarım f2 eksi 2'dir dolayısıyla şurada bir eksi 2'miz var eksi eksi artı yapar 2 bölü 6 cevaptır yani cevabımız 1 bölü 3 olacaktı doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler evet 21. sorumuzun cevabına da C dedik. Devam ediyoruz. 22. soruyu tabii ki bir diğer sayfada. Artık sayfaları da yarılamış bulunuyoruz. 22. soru için 5. sayfamıza geçmiş bulunduk arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçel sayısı için fx artı y eşittir fx artı f'ye eşitliğini sağlamakta. Burada soruya bakıp direkt cevap verebilen arkadaşlar arıyoruz. Mesela ben bu soruya baktığımda direkt olarak şunu söyleyebilirim ki cevap 7'dir. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Siz bunu nasıl yapabilirsiniz? Dikkatli dinliyorsunuz. Buna göre f5 artı f9 bölü f3 eksi f1 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi fx artı y dediğimiz şey fx, fx artı fy imiş yani. En basitinden f5'i bulmak için şunu yapabilirsiniz. Bu f4 artı 1'dir. Bu da f4 artı f1'dir dersiniz. f4'ü ise f4'ü ise şu şekilde yazarsınız. F3 artı 1. Bu da F3 artı F1'dir. Şimdi F4 gördüğüm yere bunu yazarsam artık F5 dediğim şey F3 artı F1 artı F1. F3'ü de F2 artı F1 diye yazacağım. F2 de F1 artı F1 diye yazacağım. Yani F5 dediğimiz şey aslında 5 tane F1'in ta kendisiymiş. Burası 5 tane F1. E burası 9 F1. E F1 gelecek. Etti 14 tane F1. Şurası 3 tane F1. Burası da 1 tane F1. Çıkardınız 2 tane F1. F1'leri götürdünüz. 14 bölü 2'den cevaba ne dediniz arkadaşlar? 2 değil 7 dediniz. Doğru cevabımız eşlik e olacaktı. Evet. Devam. 23. Şimdi sevgili arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde 0-2 kapalı aralığında tanımlı FG fonksiyonlarının grafiği aşağıda verilmiş bizlere. Buna göre 3 tane denklem var. Hangilerinin birbirinden farklı 2 reel kökü vardır diye soruluyor. Metin yayınlarının beğendiğim sorularından bir tanesi ki ÖSYM'de çıksa oldukça yakışacak olan bir soru. Bakın arkadaşlar f gx eşittir 0. Burada ben f'i 0 yapan değerleri arıyorum. F'i 0 yapan değerler bir 0'dır bir de 2'dir. Şimdi demek ki içerisi yani gx 0 veya 2 olması gerekiyormuş. Peki g'yi 0 veya 2 yapan kaç tane değer var? G'yi 0 yapan bir burada 1 var arkadaşlar. G'yi 0 yapan başka hiçbir şey yok. Peki g'yi 2 yapan. G fonksiyonunu 2 yapan arkadaşlar bakın bir burada 0 var bir de burada 2 var. Yani toplamda 1, 2, 3 tane kök bulduk. O halde bu gitti. Neden? Çünkü birbirinden farklı 2 reel kök istiyordu. Peki devam. O zaman ikinci öncülümüze bakalım. Şuraları sildim. İkinci öncülüğe yine en dıştakine bakıyoruz. F. F'i 1 yapan. F'i 1 yapan arkadaşlar. Bakın bir şurası var. Bir de şurası var arkadaşlar. Kırmızı fonksiyonu 1 yapan. Bir şuradaki değer var. Bir de buradaki değer var. Şimdi şuradaki değer aslında bakarsanız 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Şimdi G fonksiyonunu 0 ile 1 arasında yapan yani şurada bir yerde yapan hangi sayılar var? Bakın bir şurası var bir de hop şurası var. Yani iki tane buradan geldi. Bir de sevgili gençler F fonksiyonunu f fonksiyonunu 1 yapan şurası vardı. Yani 1 ile 2 arasında bir değer. Yani şuralarda bir değer. E G fonksiyonu için hop 1 iki tane değer var. Yani toplam 4 tane kök bulduk. O halde bu da gitti. Şimdi ise demek ki cevabımız yalnız 3'müş. Yani cevap C'ymiş arkadaşlar. Şimdi sonuncusuna bakalım nasıl olacak? F'i 2 yapan, arkadaşlar F'i 2 yapan sadece şurası var. Yani 1 var. Demek ki içerisinin 1 olması gerekiyor. G'yi 1 yapan hangileri var? Bakın bir şurası var. Hop bir de burası var. Yani iki tane birbirinden farklı var. Cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam. 5. sayfamızın sağ üst tarafındayız. 24. sorumuzdayız. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunda f eşittir y eşitliği doğru olduğunda f y eşittir x eşitliği de doğru olmaktadır. Buna göre 3 tane ifade var. hangidir her zaman doğrudur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım, f x eşittir y doğruysa Fy e e eşittir Fx, f y' de eşittir f f y eşittir x oluyorsa Demek ki burada bu fonksiyonlar, bu fonksiyonlar, Birbirlerinin tersidir de diyebiliriz Tamam Birbirlerinin tersine eşittir de diyebiliriz O halde arkadaşlar O fonksiyonun tersi de bir fonksiyonsu. Tabii ki f fonksiyonu birebirdir denilebilir bakın F fonksiyonu birebir fonksiyondur. Bu bir bu cepte F fonksiyonun grafiği y x doğrusuna göre simetriktir Neden Çünkü arkadaşlar Çünkü O fonksiyonun tersi demiştik değil mi e tersini bulmak için ne yapıyorduk? Y eşittir x doğrusuna göre yani birinci açıortaya ortaya göre simetriğini alıyorduk o fonksiyonun. Yani bu da doğru. Birinci öncüle baktığımız zaman diyor ki spesifik olarak FX eşittir x'tir. Peki bu her zaman doğru mudur? Hayır. Sonuç olarak y eşittir x doğrusuna göre simetrik herhangi bir fonksiyon olurken neden her zaman bu doğru diyelim ki? O halde birinci öncüle gitti cevabımız değişik olacaktı. Metin yayınları AYT soru bankasından aldığınız bir soruydu. Teşekkürler metin yayınlarına güzel bir soru sundu bize. Devam ediyoruz. 25. sorumuzda yine metin yayınlarından aldığım bir soru. Dik koordinat düzleminde y FX fonksiyonunun grafiği verildiğinde 3 tane öncül var. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Tam olarak ayete fonksiyonlara ait bir soru. Fonksiyonlarda öteleme dönüşümle alakalı. O konularla alakalı. fx artı 2 fonksiyonunun grafiğini çizmek için 2 ekleyince ne yapıyorduk arkadaşlar? Dışarıdan 2 birim yukarı öteliyorduk grafiğini. fx fonksiyonu 2 birim yukarı ötelenir. Yani doğru fx artı 2 içeriye 2 eklediysek ne yapıyorduk 2 birim sağa mı kaydırıyorduk sola mı kaydırıyorduk ekliyorsak sol tarafa kaydırıyorduk arkadaşlar dolayısıyla bakın burada ne demiş 2 birim sağa ötelebilir demiş yanlış f eksi x olunca yani içeriği x'i eksiyle çarparsak ne yapıyorduk fonksiyonun sağ tarafını y ekseninde sola alıyorduk sol tarafını da sağ tarafa alıyorduk ama burada ne demiş orjine göre yansıtılır demiş hayır arkadaşlar orjine göre değil y eksenine göre yansıtılır Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı deriz. Devam. 26. soru. Metin yayınları ayete soru kitabından aldığımız bir soru. gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Birebir ve örten F ve G fonksiyonları. Bakın birebir ve örtenmiş bunlar. Yani tersleri alınabilir diyor bize. Kısaca. Fx eşittir. G'nin tersinde x kare artı x artı 1'miş. Gx de F'in tersinde x kare eksi 3 x eksi 1'miş. F2 5 olduğuna göre. F7 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapalım. Çok da beğendiğim bir sorudur. F2'nin 5 olduğu bilgisi verilmiş. Arkadaşlar öncelikle F2'yi bulmak için F2'si burada biliyoruz. Kuralını iyi ya da kötü biliyoruz. Öncelikle F2'yi bir normal yollardan bulalım. G'nin tersinde bakın. 2 yerine yazıyorum. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. G'nin tersinde 7'ye eşitmiş. E bu da kaçmış arkadaşlar? 5. O halde G'nin tersinde 7, 5 ise G'nin düzünde 5 tabii ki 7 olacaktır. Bakın. G'nin düzünde 5'i bulduk. 7. Şimdi G'nin düzünde 5'i bulduk ya. E madem öyle getir X gördüğün yere 5 yaz arkadaşım. Hadi bakalım. G5 eşittir. F'in tersinde yazıyorum. 5'in karesi 25. 25'ten 15 çıktı. 10. Bir daha çıkardım. 9. F'in tersinde 9. G5 kaça eşitti? 7'ye. O zaman bu da 7 midir? Evet. F'in tersinde 9, 7 ise tabii ki F'in düzünde 7'de 9'dur bizden ne istenmişti F'in düzünde 7 yani cevap C seçeneği olacaktı Gençler sanırım 5. sayfamızdı bu Bitirdiğimiz aynen 5. sayfayı da Bitirdik şöyle uzaktan da bakalım İnşallah senin de sayfaların bu şekilde Derli toplu düzenli dolu doludur Bilgi doludur arkadaşım Umarım bu şekildedir Biliyorsun ne kadar Düzenli not alırsan ne kadar düzenli Çözersen kafanda o kadar daha az Karışacaktır tamam Bu değerli benim için ben hep bunu gördüm. Bunu bilirim. Her zaman yazım daha güzeldi. Yani. Buradakinden de güzeldi. Defterlerimde, kitaplarımda, her yerde. Umarım senin de öyledir. Ve emin ol bunun çok faydasını gördüm. Dağınık dağınık çok öğrenciyle çalıştım ya. Bir soru çözüyor. Çocuğun kafasının içi. Yemin ediyorum var ya. Böyle nasıl diyeyim. Bilgi deposu çocuğun kafasının içi. Ya efsanevi. Her şeyi biliyor ya artık. Her şeyi biliyor. Diyorum ki. Al bakayım eline kalemi diyorum. Alıyor çocuk böyle. Çözerim hocam ne var diyor ya. Ne var diyor ya. Çözerim diyor. Başla bakalım diyorum. Bir başlıyor. Birini şuraya yazıyor. Bak, bak şöyle göstereyim ben sana şunu. Birini gidiyor. Şuraya yazıyor şöyle. Şuralara bir şeyler karalıyor. Buralara bir şeyler karalıyor. Buralara bir şeyler karalıyor. Yer kalmıyor. Şuraya da yazıyor. Sonra neyin ne olduğunu unutuyor. Sana yemin ederim var ya. 10 saniyelik, 30 saniyelik soruyu gidiyor. 2 dakika, üç dakika uğraşıyor. Sonra diyor ki hocam Bursa diyor. Buldum diyor. Ah diyor süperim ben. Van, bir dakika ya. Ya nasıl süpersin aga sen ya. Ya lütfen rica ediyorum. Sizler de böyle yapmayın arkadaşlar. Bir şeye düzenli bir şekilde başlayın. Düzenli bir şekilde götürün. Emin olun, emin olun. Size şey gibi geliyor. Hani böyle. Hızlı biçimde soruya girişmeyince böyle heyecanı nanana nanana, nanana, nanana, nanana, böyle olmayınca sevgili arkadaşlarım sanki böyle şeymiş gibi vakit kaybediyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ama öyle değil o işler. Vallahi öyle değil. Bir kere deneyin ya. Bir kere deneyin lütfen. Yavaş yavaş aheste aheste bir çözüm bakalım. Öyle mi daha hızlı bitiriyorsunuz yoksa az önce bahsettiğim gibi mi bitiriyorsunuz? Bu arada Happy Tree Frens'in de şarkısını söyle, Mırıldanmış olduk. Evet gençler devam. 27. sorumuz. Bir f fonksiyonunun tanım kümesi 4-9 kapalı aralığı şeklindedir. Gx fonksiyonu da fx-3 ile fx artı 1'in toplamı olduğuna göre g fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle benim tanım kümem fx fonksiyonu için tanım kümem 4-9 kapalı aralıydı. Sen f fx fonksiyonu için içeriden x'ten 3 çıkarırsan sen bu fonksiyon alırsın 3 birim hop, sağa kaydırırsın. Doğru mu? Doğru. O halde tanım kümesi de olduğu gibi sağ tarafa kaymış olur tanım kümem buysa 3 birim sağa kaydırırsam 4'e 3 ekledim 7 ve 9'a 3 ekledim 12 olacaktır. Bu bir cepte. Şimdi geçelim yan tarafa. fx fonksiyonunda x gördüğün yere x artı 1 yazarsan yani x'e 1 eklersen o fonksiyon 1 bir birim sola kaymış olur. Dolayısıyla sevgili arkadaşım ben tanım kümemi de 1 bir birim sola kaydıracağım. 4'ten 1 çıkardım 3 9'dan 1 çıkardım 8 Şimdi tabii ki de tabii ki de Bunların birleşimi bana neyi verecek? Benim g fonksiyonumun tanım kümesini verecek değil mi? Yani cevap 3 ile 12 aralığı olacak. Yani cevap c olacak. Neyse söylemeyeceğim. Arkadaşlar şunu yapacağız. Eğer ki birleşimini alırsak. Mesela örnek veriyorum. Burada 3 ile 12 aralığı dedik gx fonksiyonu için. Ama bir dakika şu fonksiyonun tanım kümesinde 12 yok ki. O zaman nasıl ben gx fonksiyonunu çıkaracağım ortaya? E şimdi 12'yi al götür yerine yaz desem bunu da yazamam ki çünkü onun tanım kümesinde 12 yok. O zaman bizim tabii mantıklı olarak neyi bulmamız lazım? Birleşimi değil kesişimini bulmamız gerekiyor. Bunların kesişimi bize cevabı verir. Kesişimlerinde nasıl buluyorduk bu aralıkların? Alt sınırların büyüğü üst sınırların küçüğü diyorduk. Yani 7 ile 8 kapalı aralıdır diyoruz arkadaşlarım cevabımıza. Unutmayın arkadaşlar kesişim alıyorsunuz. 27. soruyu da bitirdik. Geçtik. 28'i bu arada 3-4-5 yayınlarından alınan bir soruydu. Gayet de güzel bir soruydu. 0'dan farklı gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu 1- mutlak x bölü mutlak x biçimindedir. Yani artık şöyle diyebilir miyiz? 1 bölü mutlak değer x eksi mutlak değer x bölü mutlak değer x diyebiliriz değil mi? Hatta bu da 1 bölü mutlak değer x eksi 1'dir arkadaşlar. Şurası 1 olduğu için. Pekala benim fx fonksiyonum aslında buymuş. Böyle çalışırsam daha kolay olacağını düşündüm. Buna göre eksi 2 eksi 1 açık aralığının f fonksiyonunun altındaki görüntü kümesi hangisidir diye soruluyor. Bakın eksi 2 ile eksi 1 aralığı. Yani diyor ki bana x'ler diyor sevgili arkadaşım. Eksi 2 ile eksi 1 aralığındayken diyor. 1 bölü mutlak değer x eksi 1 hangi aralıktadır diye soruluyor. Tabii ki önce ne yapacağım arkadaşlar? Tabii ki önce ben bu fonksiyonun mutlak değer x halini bulacağım. Şu aralığı. Mutlak değerini alırsanız 1 küçüktür mutlak değer x o da küçüktür 2 olur. Şimdi ne yapacağım? Bunu ters çevireceğim ki 1 bölü mutlak x'i bulalım. Nasıl ters çeviririm? 2'yi bu tarafa alırım. 1 bölü 2 küçüktür. 1 bölü mutlak değer x o da küçüktür. 1'i ters çevirirsin 1. Şimdi bir de 1 çıkaracağız arkadaşlar. 1 çıkarırsanız eksi 1 bölü 2 küçüktür. 1 bölü mutlak değer x 1 o da küçüktür. 1 çıkarırsak 0 olur. Yani gençler 1 bölü mutlak değer x 1 yani fx. Yani görüntü kümem neredeymiş? Eksi 1 bölü 2 ile 0 açık aralığında. Yani cevabımız B seçeneği olacakmış deriz. Devam. Soru 29. 3 4 5 yayınları ayeti soru bankasından alınan bir soru yine. Merve. F ve G fonksiyonları için demiş ki bakın şöyle bir iddiası var. F bileşke g x yani f g x g f x'e eşitse o zaman mecburen f x g e eşit olmalıdır demiş. Böyle bir iddia ortaya atmış. Fakat iddianın doğruluğunun her f ve g için sorgu arkadaşları da İmran bunu F'e bunu Selim de bu örneği vermiş. Örnekleriyle amaçları ne? Bu iddianın yanlışlığını ispat etmek istemişler çünkü yukarıdaki iddia yanlış bir iddia. Pekala ben bunun yanlış olduğunu iddia edeceksem eğer nasıl bir örnek vermem gerekiyor? F bileşke Gx, G bileşke Fx'i sağlarken Fx'in gx'ten farklı olduğu örnekler vermem gerekiyor. Buna göre hangi kişilerin verdiği örnekler iddianın yanlışlığını kanıtlamak için yeterli olmuştur. Şimdi X artı bir bileşke X eksi bire bakalım. Yani X gördüğümüz yere X 1 bir yazalım. Yazarsak sevgili arkadaşlarım X eksi bir artı birden X gelir. Acaba bu bunun içine, şunun içine bunu yazarsam Geçerli olur mu? X artı 1 eksi 1 yazarsanız Bakın yine X oldu Yani arkadaşlar İmran doğru bir örnek vermiş oldu Peki Efe ve Selim'e bakalım Bu oldu Efe'nin verdiği örnekte X gördüğüm yere 2x artı 1 yazacak 3 parantezinde 2x artı 5 Artı 2 Bu da 6x artı 17'yi verir bize Şimdi de 2x artı 5'te x gördüğüm yere 3x artı 2 yazacağım. Yani 2 parantezinde 3x artı 2 artı 5 olacak. Bu da arkadaşlarım 6x artı 9'u verecek. 6x artı 9, 6x artı 17'ye eşit mi? Hayır değil. Balık baştan koktu. Efe yanlış bir örnek vermiş. Selim'in verdiği örneğe bakalım. 5 xte x gördüğümüz yere 3x yazarsak 15x gelir. 3 de X gördüğümüz yere 5x yazarsak bu da 15x gelir. İkisi birbirine eşit olduğu için Selim'in verdiği örnekte geçerli bir örnektir. Yani İmran ve Selim benim cevabım olacaktı. Doğru cevap B seçeneği de verilmiştir arkadaşlar. 6. sayfamızın sağ üst tarafına geçiyoruz. Sağ sütünün başındayız arkadaşlarım. Soru 30. Bu soruyu çözdükten sonra videonun %75'ini bitirmiş olacağız. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımdığı ikinci dereceden fx fonksiyonu x eşittir 3 doğrusuna göre simetrik bir fonksiyondur. Bakın x eşittir 3 doğrusuna göre simetrikmiş. A gerçel sayı olmak üzere f bileşke f1 eşittir a çarpı 3 eksi f5'in karesi ve f eksi 2 de 100 olduğuna göre f eksi 1 ile f1'in toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle diyelim bir tane şöyle kartezyen koordinat sistemi düşünelim. Şu da sevgili gençler e, x eşittir 3 doğrusu demiş ya şurası 3 olsun tamam burası üçgen x eşittir 3 doğrusuna göre simetrik bir fonksiyon düşüneceğiz ki bakın şurada bir f bileşke f1'imiz var ya bizim f bileşke f1 varsayalım bir şurası olsun 1 ile 3'ün arasındaki mesafe 2 birim 3'ün 2 birim sağ tarafında 5 var demek ki f1 ile f5 birbirine eşit anam bir de ne görelim burada f5 var şimdi o halde f1 ile f5 aynıdır ve ikisi de varsayalım ki k'ya gitmiştir diyelim. Tamam. Madem öyle ben artık f1 gördüğüm yere k yazabilirim. fk eşittir. f5 gördüğüm yere de k yazarım. a çarpı 3 eksi k'nın karesi deriz. Ve bize f eksi 2'yi vermiş. Neden biliyor musunuz? a'yı bulalım diye. Bakın k gördüğünüz yere eksi 2 yazın. f eksi 2 eşittir. a çarpı 3 eksi eksi 2'den 5 gelir. 5'in karesi de 25'tir. Ve bu da 100'e eşit olduğu bilgisi verilmiş. 25 a 100 ise... A burada 4'tür hayırlı uğurlu olsun fonksiyonumuzu bulduk artık k gördüğüm yere de x yazıyorum fx eşittir a'mız 4'tü dolayısıyla 4 çarpı 3 eksi x'in karesi dedik Şimdi f eksi 1 lazım bize e yazalım yerine bulalım f eksi 1 4 çarpı 3 eksi eksi 1 4'tür 4'ün karesinden 64 geldi Şimdi bir de f1 lazım F1 içinde 4 çarpı 3'ten 1 çıktı. 2, 2'nin karesi 4 yapar. 4 kere 4 de 16'yı verir. İkisinin toplamı sorulmuş arkadaşlar. 80'dir cevabımız. Yani cevap B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Evet. 31. sorumuza geçiyoruz. A reel sayı olmak üzere gerçel sayılarda tanımlı fx eşittir. Böyle ikinci dereceden bir fonksiyon verilmiş ve diyor ki bakın x1, x2 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı her x1, x 2'den den küçük eleman gerçel sayıları için Aynı bir m değerine eşit olmaktadır Yani arkadaşlar bu demek oluyor ki Eğim hep sabitmiş Ortalama değişim hızından bahsediyor Ortalama değişim hızı her yerde aynıymış Her yerde aynı olan bir fonksiyon varsa sevgili arkadaşlarım Bu fonksiyon sevgili arkadaşlarım Birinci dereceden bir fonksiyondur Yani doğrusal bir fonksiyondur. Doğrusal bir fonksiyonsa bu fonksiyon birinci dereceden bir fonksiyondur. Birinci derecedense aha da buradaki x kareye lüzum yok. Bunu buradan kaybedeceğiz. Nasıl kaybediyorduk? Kat sayısını sıfıra eşitliyorduk. O halde a eksi 2 sıfırsa tabii ki a 2'dir. a 2 ise de yeni fx fonksiyonumuzu bir yazalım isterseniz. Şurası komple gitti. a 2 idi. 2 artı 1 3 yapar. 3x artı a ymiş. Bakın arkadaşlar. m kaçtır diye sorulmuştu bize. Neymiş arkadaşlar? Bu m e ortalama değişimizi. E şimdi doğrusal fonksiyonların ortalama değişim hızı her yerde eğime eşittir ve biz bu birinci dereceden fonksiyonun eğiminin x'in baş katsayısı olduğunu, x'in katsayısı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 32. sorumla. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f parçalı fonksiyonu x 2'den küçükken bu şekilde, x 2'den büyükken de bu şekilde karşımıza çıkıyor. f fonksiyonunun görüntü kümesi K ve mutlak değer f x büyük veya eşit 2 eşitsizliğini sağlayan x değerleri kümesi L olduğuna göre K ile L'nin birleşiminin tümleyeni kümesi hangisidir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın gençler, şöyle bir x kartezyen koordinat sisteminde kritik noktamız 2 idi. Daha sonrasında eksi x dediğimiz fonksiyon aslında bakarsanız şöyle bir fonksiyondur. Ama 2'den sonrasında bu fonksiyonun görüntüsünü çizeceksek bu fonksiyonun görüntüsü şu şekilde olmak zorundadır. Şöyle çizdim ben bunu. Ve sevgili arkadaşlarım eşitlik olduğu için de buraya da eşitlik vardır ve burası da eksi 2 ordinatlı noktadır diyebiliriz. 2'ye eksi 2. Daha sonrasında x 2'den küçükken de x kare eksi 2 x artı 2 parabolü biçimindeymiş. E doğal olarak bu parabolün tepe noktası eksi b bölü 2a'dan kaynaklı 1'dir arkadaşlar. Ve bir noktasında sevgili arkadaşlarım şimdi 2 için nereden geçiyor bunu bir bulalım. 2 için 4 eksi 4 artı 2 yani 2 için 2'den geçiyor. Şurası 2. 2 için hop 2'den geçiyor. Yalnız 2 eşitlik olmadığı için içi boş. 1 için nereden geçiyor? 1 2 artı 2'den 1'den geçiyor. 1 bir içinde 1'den geçen bir fonksiyonumuz var şu şekilde. Ve parabolümüz de bu şekildedir diyebiliriz. Hatta 0 için de 2'den geçtiği için parabol aslına bakarsanız şu şekildedir. 2 0 için 2'den geçer. Pekala. Fonksiyonumuzun grafiği bu. Görüntü kümesi demiş. Şimdi görüntü kümesi tüm reel sayılar var aslında görüntü kümesinde. Fakat sadece neresi yok? Şuradaki 1 ile eksi 2 aralığındaki değerler bakın hiçbir şekilde görüntü yok. Dolayısıyla reel sayılardan ben sevgili arkadaşlarım eksi 2 ile 1 açık aralığını çıkaracağım. İşte bu bizim k kümemiz. Bununla sevgili arkadaşlarım neyi birleştir demiş l'yi. L neydi? Fx'in mutlak değerinin 2'den daha büyük veya eşit olduğu yerler. Pekala. Eksi 2'den sonrası bakın 2'nin altındaki değerler sonuç olarak eksi 2'den daha küçüktür ve mutlak değerleri de 2'den daha büyüktür. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 2'den sonrası bizim işimizi görüyor. 2'den sonrası var. 2'den kapalı sonsuza kadar. Birleşim başka nerelerin e, mutlak değeri 2'den daha büyük veya eşit? Arkadaşlar sıfırdan itibaren bakın şu taraf ben bu tarafın mutlak değerini alırsam burası 2'den daha büyük olduğundan mutlak değerleri de 2'den daha büyüktür. Dolayısıyla nereden nereye eksi sonsuzdan sıfıra kadar. Şimdi tabii şöyle kapalı. Şimdi arkadaşlar eksi sonsuzdan sıfıra birleşim ikiden sonsuza demek ne demek? Tüm reel sayılardan aslına bakarsanız sıfır iki açık aralığını çıkarmış demek. Ben bu ikisini birleştirirsem ne gelir biliyor musunuz? Tüm reel sayılar bakın eksi iki ile bir hatta onu ben size şöyle göstereyim anlamayan kalmasın. Dikkat edin. Eksi 2 burası bir burası daha sonrasında sıfır şurası 2 burası bir tanesi diyor ki sıfırdan önce ve 2'den sonra öteki de diyor ki eksi 2 ile bir aralığı için eksi sonsuzdan eksi 2'ye ve birden sonsuza demiş. Ben bunları birleştirirsem sadece gördüğünüz üzere şu aralıktaki sayılar yok. Yani reel sayılar eksi sıfıra bir diyeceğiz. Ve daha sonrasında bunun tümleyenini al demiş. Reel sayılar tüm reel sayılardan sıfır bir açık aralığını çıkarmış halinin tümleyenini alacağız. O zaman elimize ne geçer? Tabii ki ve tabii ki bir de sevgili arkadaşlarım şurası sıfırla bir 1 burada olmadığı için şurada olacak. Dolayısıyla ben bunu kapalı çizmek zorundayım. Bunun tümleyini alırsam da ne gelecek? Sıfırla bir 1 kapalı aralığı gelecek açık aralığı gelecek. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bizim cevabımız açık aralık 0 1 olacak. Yani cevabımız A seçeneğiydi diyeceğiz sevgili gençler. Böylelikle 32. sorumuzu bitirdik. Hatta, ve hatta 6. sayfamızda bitirmiş bulunuyoruz. İki sayfamız kaldı ve toplamda 8 sorumuz kaldı arkadaşlar. Sayfamız gayet dolu, düzgün ve güzel. Devam ediyoruz 33. sorumuzdan. Şimdi şöyle bir bakalım sorumuza. Kale Akademi SML Hoca AYT video ders kitabından yani benim kitaptan, mor kitaptan aldığım bir soru arkadaşlar. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiş. Buna göre fx'in gx türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. fx'in gx türünden sorulmuş bakın. Şimdi öncelikle... Biz bu fonksiyonu yukarı doğru çevireceğiz o kesin. Yani şu şekilde göstereceğiz önce. Hala buna benzemiyor ama en azından sivri ucu şu şekilde aşağıda kalmış oldu. Şimdi yukarı çevirmek için gx'i bir kere eksiyle çarpacağız. Şu halini aldı şu an mavi fonksiyon altta gösterdiğimiz eksi gx. Daha sonrası sevgili arkadaşlar. Biz bu fonksiyonu bir de y eksenine göre yansımasını alacağız. Y eksenine göre yansıma alırsak. Hatta ve hatta önce y eksenine göre yansıma almadan önce şöyle diyelim. Bir birim sola kaydıralım. Bir birim sola kaydırırsak da şöyle bir görüntü oluşur bakın. Hop. Hop. Hop. Maviyi siliyorum artık. Maviyi sildikten sonra böyle bir görüntü oluştu. Ve artık gayet şuna benzedi aslında bakarsanız. Bir birim sola kaydırmak demek ne demek? X'ten x'e sevgili arkadaşlarım 1 eklemek demek. Daha sonrasında bir de sevgili arkadaşlarım bu fonksiyonun y eksene göre yansımasını almamız lazım. Y eksene göre yansımalırsak şöyle bir fonksiyon elde ederiz. Bakın. Şöyle, şöyle ve şöyle. Ve artık görüyorsunuz şu kırmızıyı siliyorum ve buradaki mavi fonksiyon şunun aynısı olmuş oldu sevgili arkadaşlarım. Y eksenine göre yansımalarken de G fonksiyonu için eksiyle çarpmamız gerekiyor. Yani eksi G, eksi X, eksi 1 dememiz gerekiyor. Bu da bize D d seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevabımız da D'dir diyeceğiz arkadaşlar. 33. sorumuzu da böylelikle çözdük ve devam ediyorum 34. soruyla. Aşağıda Ceren Hoca'nın duvarına sabitlenmiş dikdörtgen kağıdın üzerinde F ve G fonksiyonlarının grafiği vardır. Kağıt sol tarafının yapışkanı düştüğünden katlanıp şekildeki gibi sabit kalmış. Bakın şuradaki yapışkan düşüyor arkadaşlar. Düşünce de bu kağıt bu şekilde sallanmış aşağı doğru. Hala bu tarafın yapışkanı durduğunda sevgili arkadaşlar duvara bu şekilde sabit kalmış. Fx iştir sıfır denkleminin birbirinden farklı 3 tane. Gx eşittir sıfır denkleminin birbirinden farklı 2 tane tam sayı kökü vardır ve köklerin toplamı A'dır. Şimdi bu kökler ne demek? Fx eşittir sıfır denkleminin kökleri demek f(x) fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların apsisleri demek. Şimdi f(x) fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalardan bir tanesi zaten 1. Bakın şuradaki. Daha sonrasında diğeri de 7. Bakın o da burada. X -6'dan geçmediğini biliyoruz. f(x) fonksiyonunun diğer kökünün negatif olması gerektiğini biliyoruz çünkü buradan geçmiş arkadaşlar f(x) fonksiyonu. Peki e eksi 7 ve eksi 6 olamadığına göre diğer kökler hangileri olabilir? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 olabilir. Eksi 1'in de olmadığını görüyoruz. Eksi 1'den geçen bir şey yok. Şimdi bir de Gx için konuşalım. Bu F içindi. Bir de G için konuşuyoruz arkadaşlar. G'nin köklerine bakalım. Bir kökü zaten 1. Bunun iki tane kökü varmış. Diğer kökü bilmiyoruz ama en azından negatif tarafta olduğunu biliyoruz. Eksi 1 olmadığını biliyoruz. Aynı şekilde -2, -3, -4 veya -5 olabilir. -6 6 olmadığını da görüyoruz arkadaşlar. Pekala. Şimdi f için, f için en küçük kökü seçersem -5. g için de en küçük kökü seçersem yine -5'tir. Ve ne demişti? Bu köklerin toplamı a'dır demişti. Şimdi kökleri toplarsanız 1 7 daha 8, 1 daha 9 artı -5 eksi -5 eksi daha kaç yapar? -10 yapar. Bu köklerin toplamı 1 gelir. Bu kökler toplamının en küçük değeridir. Bir de gelin en büyük değerini bulalım. 1, 7, 1 daha 9 yapar. Artı en büyüğünü bulacağımız için bir 2 seçerim. Bunu da 2 seçerim. Böylelikle eksi 4'ü buluruz. 9, 4 daha 5 yapar. İşte bu A'nın en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki fark da 1 ile 5 arasındaki farktır. Yani cevap 6'dır arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum. 35. sorum Kare Akademi SML Hoca AYT video ders kitabından yine benim kitaptan, mor kitaptan aldığım bir soru. Reel sayılarda tanımlı bir fonksiyon var. Bu fonksiyon bu şekilde verilmiş. Fonksiyonun tanım kümesinin tüm kapalı alt aralıklarında ortalama değişim hızı sıfıra eşittir. Ortalama değişim hızının her yerde sıfır olması demek bu fonksiyonun sabit fonksiyon olduğu anlamına gelir. Sanırım 3-4 tane soru öncesinde çözdüğümüz soruya çok benzer bir soru. Arkadaşlar Sabit fonksiyonsa x karenin ve x'in burada işi yoktur. Doğal olarak 2a eksi 3 eşittir 0 diyeceğiz. Yani burayı 0'a eşiteceksiniz. a eşittir 3 bölü 2 gelecek. Ve 2b eksi 5 de yine aynı şekilde 0'a eşittir diyeceğiz. Ve b eşittir 5 bölü 2 gelecek. a'yı ve b'yi bulduk. Peki bunlar ne işimize yarar? Burayı sıfırladık, burayı sıfırladık. Benim fonksiyonumun kuralını verir bana a ile b'nin toplamıymış. 3 bölü 2 ile 5 bölü 2'yi toplarsanız 8 bölü 2'den 4 yapar Demek ki fx sevgili arkadaşlarım kuralı neymiş? 4'müş Bizden istenenle f3 kaçtır? fx 4 ise f3 de 4'tür f5 de 4'tür f19 bile 4'tür arkadaşlar Dolayısıyla cevabımız c seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz 35. soruyu da çözdük Artık kaldı 5 sorumuz Ve sevgili arkadaşlarım 36. soruyla O 5 sorunun ilkiyle devam ediyoruz Yine benim kitaptan Mor kitaptan alınan bir sorudur Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonunun grafiğinin y eşittir 5 doğrusuna göre simetriği gx fonksiyonunun grafidir. Bakın efsanevi bir soru. Buna göre f1 artı g1 toplamı kaça eşittir? Arkadaşlarım daha iyi anlayabilmek adına bunu şekil üzerinde göstermekte çok büyük fayda görüyorum. Şimdi öncelikle ben şunu biraz aşağı doğru çekeyim arkadaşlar. Şunu da birazcık şöyle uzatalım. Evet şimdi bu x eksenimiz bu da y eksenimiz olsun. Ve şurada y eşittir 5 doğrumuz olsun. Bakın şurası 5'miş. Pekala. F fonksiyonunun grafiğinin y eşittir 5 doğrusuna göre simetrik x fonksiyonunun grafiğidir demiş. Şimdi o halde ben f fonksiyonunun grafiğini şöyle göstereyim. G fonksiyonun grafiği de buna göre simetrik olduğu için şöyle bir fonksiyondur. Buna göre simetrik unutmayın. Ve sevgili arkadaşlarım simetrik oldukları için de şurası şuraya tabii ki eşit olacaktır. Pekala F1 artı G1 sorulmuş. Şimdi şurası da bir apsisi nokta olsun. Şu F'de şu da G'yi de unutmayın. Şimdi F1'in nereden geçtiğini bilmiyoruz. Buna K diyelim olur mu? F1'e biz K olarak kabul ettik. Artı G1 nedir? Şimdi bakın arkadaşlar. Şu kısmın uzunluğu nedir? Tabii ki 5-K'dır. O zaman burasının uzunluğu da 5-K'dır. Ve unutmayın ben K'nın üzerine buradaki 10-2K'yı eklersem... Tabii ki buranın ordinatını bulurum Yani k artı 10 eksi 2k eşittir 10 eksi k yapacaktır Ve bu da sevgili arkadaşlarım bize g1'i verecektir G1 de 10 eksi k ymiş. Şimdi bunları toplamamız istenmiş İşte k ve eksi k birbirini götürürse cevap karşımıza çıkacaktır Doğru cevap e seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlarım 36. soru çok güzel bir soruydu 37. sorumuzda kaldığımız yerden aynı güzellikte sorular çözmeye devam Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonumuz var. F fonksiyonu daima artandır ve fx eşittir sıfır denkleminin kökü de negatiftir demiş. İşte buna dair bir görüntü elde etmek istiyorum. Dolayısıyla bir grafik çizeceğim. X'ye kartezyen koordinat sistemimizi gösterdik. fx fonksiyonumuz daima artanmış ve negatifte bir kökü varmış. Şu kırmızı onun kökü olsun. Dolayısıyla daima artan bir fonksiyon çizerseniz böyle bir fonksiyon çizmek zorundasınız f-4 f, f 3'ten daha küçüktür demiş artan bir fonksiyon olduğu için doğrudur f fonksiyonu y eksenin negatif tarafında keser y eksenin nerede kestiğini görüyoruz bakın pozitif tarafında dolayısıyla negatif tarafında keser ifadesi bizim için yanlış bir ifadedir her x pozitif gerçel sayısı için fx sıfırdan büyüktür demiş pozitif x'ler için pozitif x'den nereden başlıyor işte şuradan başlıyor ve sonsuza kadar devam ediyor tüm bunların görüntüsü de pozitiftir demiş doğru demiş Dolayısıyla üçüncü öncül doğru olacaktı. Doğru cevabımız 1-3 yani D seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere grafik çizmek bizi çok büyük dertlerden kurtarıyor. Bakın bu soruyu grafikle çözdük. Bakın buradaki soruyu grafikle çözdük. Bakın buradaki soruyu yine grafik çiz çizerek çözdük. Bu yüzden arkadaşlarım bir önceki sayfalarımıza da yine grafik çizerek çözdüğümüz sorular vardı. Grafik çizmek bazen bizim için meşakkatli gibi görünse de işimizi yani 3 kat azaltıyor 4 kat azaltıyor. Abartısız söylüyorum. 38. sorumuza bakalım. ki de benim kitaptan aldığım bir soru. Güzel de bir soru. Dikkatli denemenize fayda var. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. F A x artı B'nin X. F A eksi B'nin de 2B bölü A olduğu bilgisi verilmiş. Buna göre F eksi 3B ile F 5B'nin toplamının değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım iyi dinleyin beni. Burada F A eksi B'nin ne olduğunu vermiş bana. 2B bölü A demiş arkadaşlar. Şimdi ben burada AX artı B'de X gördüğüm yere öyle güzel bir şey yazmalıyım ki bunun sonucu AX'i B gelsin diyeyim. AX'i B'yi yakalayabilmek adına ben AX eşittir diyorum B'yi karşı yattım. AX'i 2B bu sefer her iki tarafı A'ya bölersem X gördüğüm yere demek ki AX'i 2B bölü A yazmak zorundaymışım. Ve sevgili arkadaşlar ben burada X gördüğüm yere AX'i 2B bölü A yazarsam burası F AX'i b gelecek. Eşittir. Bakın burada da ne var? X var. O zaman onu gördüğümüz yere de bunu yazalım. A eksi 2B bölü A. Şimdi zaten bana soru. F A eksi B'yi vermişti değil mi? Senin de aklında bir şüphe kaldı. Hocam bunu zaten vermiş. Ben bir daha niye buluyorum bunu? Diyebilirsin ama neden bulduğumuzu şimdi göreceksin. 2B bölü A'yı buraya yazarsanız. Sıfırdan farklı oldukları için A'ları götürebilirsiniz. A eksi 2B 2B'ye eşitse A eşittir 4B'dir diyebiliriz. A'nın 4B'ye eşit olması gerektiğini bulduk. Ve buradan da sevgili arkadaşlarım artık şunları yazabiliriz. Bakın f ax artı b'de ben a gördüğüm yere 4b yazarsam. F 4b artı 4b x özür dilerim. Artı b eşittir x olmuş olur. Ve benden istenen şeylere bakalım. F eksi 3b. F eksi 3 b yakalamak için x gördüğünüz yere eksi 1 yazmalısınız. Böylelikle f eksi 4b artı b'den f eksi 3b'yi elde edersiniz. Ki x gördüğümüz yere eksi 1 yazmıştık. Demek ki burası eksi 1'e eşitmiş. 5B'yi elde etmek için de 1 yazmasınız. Yani F5B olur bakın burası da. F5B'de kaçmış? X gördüğümüz yeri 1 yazdığımız için 1'miş. Yani burası da 1. Eksi 1 ile 1'in toplamı sorulmuş aslında. bakarsanız bana. Ve cevap 0 olacaktı sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğiydi. Evet 7. sayfamızı da böylelikle bitirdik. Sayfaya şöyle uzaktan bakalım. Şükürler olsun diyelim ve geçelim son sayfamıza. 39 ve 40. sorularımıza bir şeyi 40 defa söylersen olur dedik. Şimdi birazdan 39 ve hemen arkasından da 40 defa söylemiş olacağız. Çok güzel fonksiyon soruları çözdük bu videoda. Umarım senin için inanılmaz derecede yararlı olmuştur. Bakın en az miktardaki yararı falan saymıyorum. Aşırı derecede yararlı olmasını istiyorum. Elimden gelen de bütün çabayı sergiliyorum. Sergiledim de bundan sonrası da gelecek arkadaşlar. Soru 39. Yine benim kitaptan aldığım bir soru. Gerçel sayılarda tanımlı. F ve G fonksiyonları doğrusal fonksiyonlar olmak üzere. 3 tane ifade var hangileri daima doğrudur diye soruyor. Doğrusal fonksiyon bir kere ne kadar zor olabilir ki demeyin arkadaşlar. İnanılmaz derecede çeldiricileri var. Şimdi. F artı gx fonksiyonu doğrusaldır diyor hmm, birinci dereceden bir fonksiyon var Doğrusal fonksiyon Bir tane daha birinci dereceden bir fonksiyon var İkisini toplarsam yine birinci dereceden bir fonksiyon yapar değil mi? O halde f artı gx fonksiyonu doğrusaldır Daima doğrudur diyemeyiz Sebep Çünkü arkadaşlar bakın ben size bir örnek vereyim Bir tane doğrusal fonksiyon seçiyorum 2x artı 1 İkinci doğrusal fonksiyonu seçiyorum Eksi 2x artı 3 Toplayın bakalım bunları 4 geldi Evet Y eşittir 4 yani f artı GX eşittir 4 fonksiyonunu elde etmiş ettik Eğer e, elde etmiş olduk buna FX buna GX derseniz Sevgili arkadaşlarım bu F artı GX fonksiyonu olmak zorunda şimdi f artı GX fonksiyonu eşittir 4 oldu Ben bunun grafiğini çizersem bir doğru grafiğini bulurum fakat doğrusal fonksiyon tanımında sabit fonksiyonlar yer almıyor Neden Çünkü doğrusal fonksiyonların tanımını yaparken şunu diyoruz a sıf'dan farklı olmak üzere a sıf'dan farklı olmak üzere a ile b eleman reel sayı olmak üzere sevgili arkadaşlarım fx eşittir ax artı b'ye biz doğrusal fonksiyon diyoruz bakın a sıfırdan farklı olsun diyor yani burası birinci dereceden olsun diyor sadece ama sadece birinci dereceden fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyonlar diyoruz dolayısıyla sabit fonksiyonlar bizim için doğrusal fonksiyon tanımına uymuyor ve ne demişti f artı gx fonksiyonu doğrusal fonksiyondur demiş yani arkadaşlarım yanlış olabilir Ha gidip 2x artı 3 birini seçersin 3x artı de ötekini seçersin bir toplarsın 5x artı 8 gelir al sana doğrusal. Ama daima doğrudur demiş. Aksine bir tane bile örnek varsa onun daima doğru olduğundan bahsedilemez. Bu 1. 2. Çarparsak bunları doğrusal gelir demiş. Hayır birinci dereceden bir fonksiyonuna birinci dereceden bir fonksiyonu çarparsanız ikinci dereceden bir fonksiyon elde etmeniz zaten muhtemeldir. Bu da yanlış yani yanlış olabilir daima doğru değildir. F birleşki Gx fonksiyon doğrusaldır demiş işte daima doğru olan bu. Çünkü ben Ax artı B birinci dereceden bir fonksiyon. Cx artı D yine birinci dereceden bir fonksiyonken. X gördüğüm yere Cx artı D'yi burada yerine yapıştırırsam yine birinci dereceden yani yine doğrusal bir fonksiyon elde ederim. Dolayısıyla daima doğru olan cevap yalnız 3'tü doğru cevabımız B seçeneğiydi sevgili arkadaşlar. Şimdi hazırsanız bir şeyi 40 defa söylemek için artık son adımı atacağız. 40. sorudayız arkadaşlarım. Güzel bir grafik sorusu. Gündelik hayatta yaşayabileceğimiz bir durumun grafiğini bize soruyor. Ki ÖSYM zaten böyle şeyleri biliyorsunuz. Ara sıra yapıyor ama yaptım buna güzel yapıyor. Bu soruda o güzel sorulardan bir tanesi. Dikkatli dinleyelim. Aşağıda başlangıçta tüm kumları A bölgesinde bulunan. Yani şurada bulunan arkadaşlarım. 30 dakikalık bir kum saati gösterilmiştir. Bir de kum saatlerinin öyle özellikleri var satılırken. 10 dakikalık, 6 dakikalık. 15 dakikalık, 20 dakikalık, 30 dakikalık, 2 saatlik, 5 saatlik gibi. Kum saati işlemeye başladıktan itibaren 30 dakika boyunca A ve B bölmelerinde bulunan kumların miktarını belirten fonksiyonlar sırasıyla F ve G'dir denilmiş. Yani sevgili arkadaşlarım A bölmesinde bulunan kumların miktarı, bakın miktar diyor yükseklik demiyor ona dikkat, miktarı. F fonksiyonu B bölgesinde bulunan kumların miktarı G fonksiyonu O zaman B bölgesinde yani G fonksiyonun belirteceği şey sıfırdan başlayacak F fonksiyonun belirttiği şey de sevgili arkadaşlarım sıfır değil daha yüksekten başlayacak O halde şunlara bakalım Bakın G fonksiyonu sıfırdan başlayacak demiştik G fonksiyonu Edirne seçeneğinde sıfırdan başlamamış bu gitti Daha sonrasında devam ediyoruz A bölmesinde A bölmesinde hiç kum kalmayacağı için ve B bölmesinde de sevgili arkadaşlarım başlangıçta A bölmesinde bulunan kadar bulunan miktarda kum bulunacağı için F, F sevgili arkadaşlar G'nin başlangıçta bulunduğu seviyeye kadar yani sıfıra kadar düşecekken G'de F'in bulunduğu başlangıçta bulunduğu yere kadar yükselecek. Dolayısıyla burada ben A seçeneğini Ankara seçeneğini de eleyebilirim arkadaşlar. Peki B, C ve D kaldı. Burada, burada. B ve C şıkları sevgili arkadaşlarım birbirine benzer şıklar. Ama şöyle bir durum var. Şimdi 15. dakikada demiş tam şeyde 15. dakikada yani kumun yarısı aktığında öteki şeyinde yarısı da evet birbirine eşit olacaklar. Bunda da böyle. C'de de böyle D'de de böyle. Bu bir kriter değilmiş o zaman şıkları eleyebilmek adına. Peki o zaman kriterimiz burada şu. Bizim fonksiyonumuz artarak mı artar pardon azalarak mı artar? Ee, şuradaki F fonksiyonu azalarak mı azalır Yoksa sevgili arkadaşlarım bunlar doğrusal olarak mı artar veya azalır Bakın arkadaşlar Eğer ki kum seviyesinden bahsediyor olmuş olsaydı Evet burası bir eğrisel olarak artıp azalacaktı Çünkü e, aynı sürede Şurayı doldurmak şu bölmeyi doldurmak daha zorken Aynı sürede şu bölmeyi doldurmak çok daha basittir Eğer ki Kum seviyesinden bahsetmiş yani kum seviyesi derken yüksekliğinden kumun yüksekliğinden bahsediyor olmuş olsaydı Evet grafiklerimiz böyle veya böyle olabilirdi ama kum miktarından bahsettiği için arkadaşlarım Bu kum miktarı her saniyede aynı şekilde azaldığı veya arttığı için cevabımız D seçeneği olacaktı Evet arkadaşlarım videomuzun sonuna geldik 8 sayfaydı 8 sayfaydı bitirdik Şöyle gösterelim. İnanmayan varsa 8'imi de bitirdik. 40 tane soru çözdük. Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika gibi sürdü arkadaşlar. Arada sırada biraz goygoy goy muhabbet de yapmış olduk ama bunlar olacak şeyler arkadaşlar. Yani hani ders, mota mot ders çok sevmiyorum. Ama yine de YouTube hocalarına göre birazdan mota mot ders anlattı bu düşünüyorum. Ee, ya böyle ne bileyim şey olamıyor. Ne, ne nedir onun ismi? Espri yapmayı falan çok severim ha. Günlük hayatında falan böyle çok eğlenceli bir adamdır. Yani arkadaşlar arasında bilmiyorum beni öyle düşündüklerini düşünüyorum. <gülüyor> İnşallah öyledir. Ee, hemen şu sahneyi de değiştirelim. Yani öyle olduğunu düşünüyorum en azından ben kendim. Umarım öyledir. Ee, hani yapamıyorum. Böyle uğraşamıyorum. Ne bileyim hani ders anlatırken ben ben ders anlatıyorum. Yani benim için daha güzel oluyor. Videoya başladıktan sonra böyle hani Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz Geliyor Mesela bu videoyu çekerken sadece bir kere ara verdim ee, O da otuzuncu sorudan sonra ara verdim Çünkü dilim damağımı kurmuşlardık Bir çay içmeye ihtiyacım vardı böyle Çayımı da göstereyim hatta Bir çay içmeye ihtiyacım var Otuzuncu sorudan sonra ara verdim Yani o o kısma kadar da ya bir kere ya da iki kere muhabbet etmişizdir Olabilir böyle şeyler Yani Ama yeterli miktarda ben, ben Benim yeterli miktarım bu Yani bir veya iki kere bu şekilde ikişer üçer dakikalık muhabbet. Normal ders. Yani eskiden dersenlerde, kolejlerde falan çalışırken de böyleydi yani bu durum. Hiç değişmedi. YouTube'da da böyle. Yapamıyorum ben. Kusura bakmayın. Eğer benden daha fazla muhabbet istiyorsanız, daha fazla muhabbet etmemi bekliyorsanız beklemeyin arkadaşlar. <gülüyor> Açık konuşalım yani. Tamam? Evet. Gençler, videomuzun böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu fonksiyonlar konusuydu. Bir sonra gelen videonun konusu ne olacak biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim buradan spoilerını verelim polinomlar olacak arkadaşlar fonksiyonlar polinomlar daha sonrasında devamı gelecek polinomların da PDF hazır olduğu için ve videosunu da hemen bu videodan sonra çekmeye başlayacağım için bunun duyurusunu yaptım polinomlardan sonra gelecek olan yüksek ihtimalle ya trigonometridir arkadaşlar ya da yine AYT konularından olacak diziler olabilir logaritma olabilir İkinci e, ikinci dereceden denklemler, ikinci dereceden eşitsizlikler, parabol olabilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım önce AYT'yi bir tertemiz çıkaracağız. Daha sonrasında TYT konularından beğendiğim yani beğendiğim demeyeyim daha doğrusu e, kıymete değer konulardan sevgili arkadaşlarım yine 40 soru serisinde buluşalım diyeceğiz. Evet. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.